Korkutan bu olay yıllar önce başladı Sol yanımda bir savaşta yıkık verdim alayı Günahlarım yetti baba, ciğer Parçaladım olan biteni Fakat ayaktayım ben Hiçbir zaman yıkılmadım sorun millete Kime zararım dokunmuş ki lan Konuşuyorsunuz boş yere Tertemiz bir çocukken kirletildim anne Hayatım duman ve kovalamak da geçti evet 4 sene Şimdilerde düşman oldum evet bütün mahallemle Yazdığım bu satırlarsa aşk için değildi be Her şeyin bir zamanı var demişler Dilan bana Beklemekten yoruldum ben artık gelmesin baba Gözlerimde iz var hala Geçer mi sence tam fakat toparlanıp geldim evet bu günüme Dalga geçenler oldu fakat hepsi boş yere Şimdi şarkılarımı açıp dinliyorlar bir köşede Ağlayanlar oluyor evet şimdi konuş de Sence yaptığım bu parçalarsa yürekten değil mi be? Her şeyimi yıllar önce sokaklarda bitirdim mi? Öyle geldim bu günüme Ben her zaman tekim birader İstemeyen yol alsın ben, sanki çok da şeyim de Hayatımın %90'ı dumanla geçerken Ben aynı yerde saatlerce bekledim lan her gece. Karabalarca yazıp duran tek sahibiydim Gözlerimden akan yaşlar eritti ulan beni Ses çıkarmayın ve dinleyin birazcık ders alın Belki büyük olabilirsin 18 benim yaşım Hayatımı şu gördüğün sokaklarda harcadım Boş yereymiş, Boş yereymiş anladım Yanımda olsaydınız giderdim lan ölümüne Zaten ölmüşüm be kardeşliğim kalmış benim Tek bir canım lan ayıptın mı gücün varsa gel derim Ben kendimi bırakmışım, ecel birazdan gelir ve yüzleşiriz illa ki Kader derim, köşeme çekilip ilaçlarımı fişlerim Kafam hafiften istelince mutluluk benimledi. Şimdi sokak bekçisiyim, elimdeki kağıt kalem Deli bir şair adıyla ben sokaklarda dinlenen insanoğlu kahve dedim, şarkılarda uyardım demiş Şu an devirde dertsiz olan insan var mı ki? Çıkartıp bir yüzleşelim, nasıl bir duygum Harbiden baba dertsiz olan var mı ki? Gördüğüm ve duyduklarım kolay bir şey değildi Katlanıp bir parça yazdım işte bak bu haldeyim Hayatımda olanları sayfalarıma döküp karalamakta geçti Ömrüm ne ben de deli bir şairim